14 Aralık 2022 insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızıl Elma bugün başarıyla ilk uçuşunu tamamladı. Havacılık Muharebesi'nin geleceği olan insansız savaş uçaklarına ülkemiz adım atmış oldu. Bu dünyanın kapılarını aralamış oldu. Rabbimize şükürler olsun, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.